Herkese ben İmircan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Rogold'a bedava VIP serverı nereden alabilirsiniz onu göstereceğim Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz like atmayı unutmayın Hadi şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl VIP server bulunur e, onu göstereceğim. Aslı bedava VIP server vereceğim sizlere. E, umarım arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Arkadaşlar sizlerle beraber 3K abone olmamızda çok ama çok az kaldı. Yani şu an edeyimimiz e, 3000. Ve ben şu an 2500 aboneyim. Hepinizin destekleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizler sayesinde buraya geldim ve sizler sayesinde de e, bu yollardan geçeceğiz. Ve çok büyük belki bir kanal olacağız. O yüzden hepinizin desteklerini bekliyorum. Hepinizin destekleri için de destek veren vermeyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sayenizde bu yollara kadar geldim ve bu yollardan da umarım geçeceğiz ve daha büyük yerlere varacağız. Arkadaşlar şimdi web server'ımızı nerede vereceğim ve web server'ı nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Web server almak çok kolay. Zaten şu an görüyorsunuz benim web server'dayız. E, ve şöyle daha bir dönüştük görüyorsunuz. Hırr oluyor. Hırr hadi bakalım. Kurduğumuzda koşuyoruz. Arkadaşlar bu benim zaten verim of. Biliyorsunuz tanıtım videosunu çekmiştim. Arkadaşlar şimdi ee, nasıl VIP serverı alacağımıza geçelim isterseniz çok kolay bir şekilde arkadaşlar bu VIP serverı alacaksınız Öncelikle yapmanız gereken şudur ee, Discordunuz yoksa arkadaşlar Discord açmak zorundasınız Yani Discord açmazsanız arkadaşlar VIP linki alamazsınız ve arkadaşlar eğer bu VIP linki bir yerlerde falan paylaşırsanız Link değişiyor ve uzun, yani uzun değil aslında sınırsız bir süre olarak banyıyorsunuz. Çünkü bu özel üyelere vereceğimiz bir şey. Ben zaten şimdi videoda nasıl alacağınızı açıklayacağım. Çünkü bunu sadece özel üyelerimize vereceğiz. Ee, bize destekleyen, cidden destekleyen insanlara vereceğiz bu web server'ı ki yani kullanabilirsiniz hepiniz. Arkadaşlar bunun için yapmamız gereken işlem şudur. Şimdi şöyle zaten burası şu an OBS ekranı görüyorsunuz da burada şu an videodayım. Evet arkadaşlar. Discord'umuza gelmek zorunda. Ee, arkadaşlar Discord'a gelmezseniz e, katılamazsınız. Discord'a gelmeniz zorunda. Yani Discord'a gelmiyorsanız abi e, VIP server alamazsınız. Arkadaşlar Discord'a geldik. E tamam Discord'a geldik. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar Discord'a geldikten sonra hiç uğraşmadan... Hemen bakın buralarda bizim odalarımız var, bu arada buralarda da gelerekten bizlerle oyun oynayıp konuşabilirsiniz. LOL olsun, Among Us olsun, Roblox olsun, Minecraft olsun e, bu tarz oyunları arkadaşlar sizlerle beraber oynuyoruz. Arkadaşlar abone rolü nasıl alınır diye bir yer var bakın abi abone rolünü buradan arkadaşlar okuyaraktan abone rolünü almalısınız. Eğer almazsanız arkadaşlar e, VIP servera erişiminiz yoktur abi. Evet abi e, videodan izlemiştim <gülüyor> onu lafı kullanasım geldi öyle Arkadaşlar üstelik işte dediğim gibi abone rolünü almanız gerekiyor Abone rolünü almazsınız erişemezsiniz Abone rolünü nasıl alacağım? Bu arada bakın 3 adet kanalcığımız var abi bakın şimdi buradan mesela geliyorsunuz abi Yusuf'a e, Yusuf abi abone oluyorsunuz ilk önce Yusuf'a abone olduk tamam mı abi görüyorsunuz bakın Zaten hiç Uğraşmadan mesela Yusuf'a abone oldunuz, aşağı kaydırdığınızda adamlar topluluğu diye bir yer var diyelim. Ee, buradan abi Alper'e de abone bilirsiniz abi. ben buradan göstereceğim. Hadi diyelim Yusuf'a abone olduk. İkinci sırada benim kanalım var yani abi Emircan R'si. E. Ben de arkadaşlar şu an 2510 aboneyim. Ee, sizler de abone olaraktan arkadaşlar bana destek çıkabilirsiniz. Abi abone oluyorsunuz. Sonra e, burayı da kapatıyorsunuz. Abi ondan sonra... Üçüncü kanalımız Mustafa'nın kanalı arkadaşlar Mustafa'nın kanalında 465 abone Mustafa'nın kanalına da abone oluyorsunuz e, ve buradaki videoları izleyerekten de e, Mustafa'nın videosunu ve hatta Yusuf'un videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar bunlara abone olduk sonra ne yapıyoruz abone olduktan sonra arkadaşlar abone SS denen bir oda var Abone SS'imizi arkadaşlar bakın burada SS'ler var yani bir tane ben çünkü bunları siliyoruz sonradan Çünkü insanlar fake abone yapıyorlar arkadaşlar mesela diyelim ki Biri abone atıyor sonra onun SS'ini alıp ben de oldum gibi gösterebiliyorlar O yüzden arkadaşlar Böyle Şimdi arkadaşlar bakın burada mesela The Enes diye bir arkadaşımız Abone olmuş bana da abone olmuş hatta Yusuf'a da abone olmuş ve arkadaşlar biri verebilir mi demiş hemen bizim yetkilimiz yapıştırmış gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arkadaş abone rolünü kazandıktan sonra ne oluyor arkadaşlar bu abone rolünü kazandıktan sonra bakın mesela burada özel çekilişler var burada arkadaşlar robux çekilişleri var mesela bakın burada bir robux çekilişi olmuş bizimkiler yapmış ve arkadaşlar mesela burada bakın zihninin Güzel bir çekilişi oldu burada. İninal 5T'li çekiliş yaptı kendisi. Yani zihni, zihni değil lan pardon. Ee, bunu Yusuf başlattı ama parasını veren zaten zihni oldu. Ee, burada da böyle bir arkadaşımız kazandı. Kendisine de verildi. Buradan mesela e, şey yapmış Yusuf bir çekiliş yapmış. Burada ben yapmışım görüyorsunuz. 30 kişi falan katılmış. Burada arkadaşlar böyle çekilişlere katılabiliyorsunuz. Sonra abi özel çekiliş var. Ee, şey özel script var, pardon Arkadaşlar buradan özel script Ben burada şimdi e, Oyunun vip server linkini Vereceğim yani siz bu sunucuya katıl Yani bu videoyu izlerken Ben bunun linkini buraya koyacağım Ve arkadaşlar şöyle bir şey de var e, Bizim Tagları özel çekilişlerimiz de var Yani abone var bir de onun üstü Tak takan Elytra Gangler var Şurada görüyorsunuz e, Arkadaşlar bunlara ee, nasıl yani bir çekiliş oluyor Ya da bunu nasıl yapabiliriz Arkadaşlar kurallara geliyorsunuz Kurallara geldikten sonra bakın abi ee, Tagımız nerede bizim Bir yerde tag yazıyordum fakat Bulamıyorum ee, Arkadaşlar buradan tagı bulamadıysanız Bota geliyorsunuz ee, Mesela bota geldikten sonra ünlem tag yazıyorsunuz. Gündem tag yazdığınızda bakın şöyle bir şey geliyor. Arkadaşlar bunu kopyalıyorsunuz. Ee, ben şu an yayıncı modunda olduğum için gösteremiyorum. Burada kullanıcı ayarlarına basıyorsunuz abi. Ee, kullanıcı ayarlarına bastığınızda buradan isim ayarlı gibi bir yer geliyor ya. Bunu isminizin sonuna ya da başına koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, o tamı sizin zevkinize kalmış bir şey. Ee, arkadaşlar yapıyorsunuz. Ondan sonra abi o erişiminiz oluyor. Ve arkadaşlar eriştiğinizde de Web server'a gelip afk bırakarak istediğinizi Yapabiliyorsunuz abi. Afk bırakın Takılın. Yani siz bilirsiniz Gelin abi web server'a mesela burada ee, Farm yapın. Ama arkadaşlar şöyle Bir şey de var ki eğer web server'a Gelip adamların Yani afk farm'ını mesela Ben afk farm bırakmanıza izin vereceğim. Eğer abi gelip Afk farm'ı bozarsanız siz arkadaşlar hem Discord'dan bir uyarı veriyor hatta iki uyarı veriyoruz. Ve arkadaşlar abone rolünüz olsa da alınıyor ve bir daha web serverı erişiminiz olmuyor. Yani arkadaşlar web serverdan muaf oluyorsunuz ve bir daha giremiyorsunuz. Lütfen arkadaşlar kuralları oyun. Kuralları uymazsanız abi yani dediğim gibi cezanızı çekmek zorunda kalırsınız. O yüzden arkadaşlar ben kimsenin ceza çekmesini istemiyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen kuralları Kurallara uyunuz ve yani kural dışına çıkmayınız. illegallik yapmayınız abi. verin yani hiç illegallik yapmaya gerek yok. Ya da ne bileyim insanların farmını bozmaya gerek yok. Fakat arkadaşlar küfür de etmeyin. Yani mesela birbirinize küfür de etmeyin sunucuda. Yani ben zaten arada kontrol amaçlı geleceğim ve kavga falan olursa iki kişiye de ceza vereceğim. Ama tabii ki de olayın ilk ve özünü anlarım. Yani ikisi suçluysa ikisine de ceza veririm. Ama tek biri suçluysa ee, o zaman sadece ona suç veririm. Yani hatasını e, Cezasını veririm Anlatamadım birden Evet arkadaşlar o zaman e, Şöyle zaten VIP Server'ı görüyorsunuz Normal VIP Server VIP Server'ın linki açıklamada olacak dostlarım Neyse e, hepinizi seviyorum arkadaşlar Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın e, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Bay bay